Sayın donmaz bizlere kısaca çocukluk ve gençlik yıllarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Bunu bana aşağı yukarı 10 defadan fazla soruldu röportajlarda. Herkes çocukluktan tabii belirli bir yaşa geliyor. Ben şimdi bayağı ihtiyarlık yaşına girmiş durumdayım. Eskiden ihtiyarlık yaşı 60'da şimdi bu yapılan son zaman senelerdeki tıbbi gelişmeler yardımıyla 10-15 sene uzatılıp işte 80'den sonra ihtiyarlığa girişi kabul ediliyor. Ben de tam onun eşiğindeyim. Ben 1939 senesinin 12 12 1939 neredeyse yani 20 18 gün sonra 40 olacakmış. Doğmuşum. Ailenin 5. Çocuğum, Denizli'nin Bekilli ilçesi. Bugün nüfus 8-10 bin olan 100 seneden beri de ilçe olan bir yer, Batı'da. Arazimiz vardı, Bağlarımız vardı, hatta tarlalarımız vardı, hayvanlarımız da vardı tabi. Bunları eskiden araba, falan yoktu. Üzüm kaldırıyorsunuz, onu taşıyacak hayvan lazım onlara eşeklerle, katırlarla, atla her türlü hayvan vardı bizde inek, koyun, keçi şey, tek tırnaklı hayvanlardan hemen hemen hepsi vardı benim çocukluğum ilkokulda babam bir şey anlatmak lazım size önce benim nüfus yüzdanım ben bunu facebook'ta yazdım ama çıkartmamış babam beni ne zaman doğdum benim belli değil. 12-12-1999 dedim ya. Ondan 6-7 ay, 8 ayda daha yaşlı olabilirim ben. Neden? Çünkü 7 yaşına geldiğim ben emsallerimden öğrendim. Onlar okula gittiler, yazıldılar falan. Bizde bir hareket yok. Baba dedim, ben de okula gitmek istiyorum. Ben de 7 yaşına geldim falan. Oğlum senin de nefes yok ya. Ya çıkart. Neyse okula gittik, bir yere oturdum ben, hoca bir baktı, herkes numarası var, sırasını oturtmuşlar. Senin dediğin numaran kaç, benim numaram yok, kaydım da yok. O hep kolumdan tuttuğu gibi beni, sen dediler, kaydı oldu, öyle gel yani, yoksa biz seni burada boşunu tutamayız. Tam Mayıs ayına kadar ben gitmedim. Mayıs ayında da babam onunla konuşmuş, misafir olarak misafir öğrenci olarak beni kabul etti hoca. Tembeller sırasının başına da oturtuldum ben. Fakat bana hoca ne ödev veriyor ne ödev soruyor. Bir çocuklara baya iyi dayak atıyorlardı. cetvelle eline vuruyordu yapmadıkları zaman ödevleri falan. Bir gün tahtada çocuğun birine bir şey yazdı. O hoca oku bakalım dedi. Okuyamıyor çocuk. Ben de onu hemen okudum. Kim okudu bunu? Ben dedim. Ben zannediyorum, suç işledim yani onu söyleyerek. Gel bakayım sen dedi, bu tahtaya bir şeyler yazdı. Hepsini okuyorum ben. O dedi, sen dün geldin buraya dedi, daha bir ay olmadı. Nasıl oldu bu? Hiçbir şey de öğretmedim ben sana dedi. Yani onlara bakarak ben okumayı çözmüşüm. Matematikten bir şeyler sordu. Toplamak, çıkarma falan, onları da bildim. Çalışkanlar sırasının başına oturttu beni. Baban gelsin dedi, kaydını yaptıralım, boşuna ziyan olmasın bu yıl. Nerede okul aile birliğinden para yardımı isterler diye öğretmenleri görünce pazarıya gitmiyor adam. Bizim durumumuz iyiydi ama babam o kadar cimriydik. Bak orada bir resim vardı. Ben de resmini yaptım. Onu bir aldınız galiba oradan. Bir tane adam vardı. Pöter şapkalı. Ha işte bu benim babam. Benim kaydımı 7-8 yaşına kadar yaptırmayan adam bu. Bir türlü kaydım yapılmadı. ikinci sınıfın Aralık ayının işte 12'sinde artık hocalar pazarda yakalayıp buna demişler ya sakalın de var utanmıyor musun sen bu çocuğun yıllarını yemeye? Senin oğlumu biz sana da senden daha çok gayret ediyoruz. Şunun nüfus kağıdını getir kaydını yapalım ikinci sınıftan devam etsin diye. 12-12-1939 benim tam doğum yılım olduğunu sanmıyorum yani. Çünkü ilk cemlelerde doğmuşum ben. Şimdi i̇şte arazimiz boldu, onlar da okuduk. Ortaokulu okudum. Sonra liseye gittim Denizli'de. Oradan da Ankara Diltanik Şuarofya Fakültesi'ne. 1958-62 yıllar arasında simoloji bölümüne yazıldım. Bitirip 2000, e, şey, aynı yılın 62'nin 30 Temmuz'unda da İstanbul Arkeoloji müzelerine tayin edildim. 2004 yılının 16 Nisan'da da 43 sene sonra emekli oldum. Şimdi şöyle bir şey. Ben demin kayıt alınmadan konuşurken söylediğim şeyler vardı. Arazimiz çoktu ama biz işçi tutup da orada bize yardım eden insanlara para veremiyorduk. Çünkü Maxwell hava şartlarına bağlı olabiliyordu. Mesela bugün yarın kar yağacak. İstanbul'da yağmur az yağdı ya da ya, yeteri kadar yağmadı gibi endişeler orada da çok fazla yağış olduğu zaman, dolu yağdığı zaman falan, mahsul üzüm bağlarımız vardı. Hepsi ziyan oluyor. Hatta kar yağarsa vakitsiz o Mart'ta, şurada buradan frizleri tefekleri falan de kurutuyor. O sene üzüm yok. Dolayısıyla bugün devlet hemen hemen her türlü kesime bir yardımda bulunuyor. 65 yaş yardımı var, ihtiyarlık yardımı var ne bileyim özellikle hanımlara kocaları askerde olanlara yaşlı insanlara ayrılanlara ölenlere devlet belirli bir yardım yapıyor o zaman orada 8-10 bin kişi var 2 kişi emekli maaş alıyordu şimdi belki 2 kişi maaş almıyordu herkes bir şey alıyor yani daim bir gelir olmadığı için ben Ankara'ya gittim burslu bir bölümde okuyacağım Siyasal bilgiler imtihanına girdim orada da ilk 17 kişiye burs veriyorlar. Ben bırakın 17 kişinin içine girip de burs almayı kazanamadım bile oraya. Orası değişik bir şeydi. Benim lisede en iyi derslerim kompozisyon, edebiyat, İngilizce, resim, müzik, falan gibi yani tarih gibi şeylerdi derslerdi. Matematik, cemir falan gibi şeyler biraz fazla ilgilendiğim dersler değildi. Kimya, fizik Kimya, fizik iyiydi mesela. Dolayısıyla bir tesadüf beni bu bölüme soktu. O da şu. O zaman Ankara İstasyonu'nun bir bölümlerinde çalışan lise mezunu bir hemşerimiz vardı. Halil Çalı diye. Allah rahmet eylesin. Onu ziyarete gitmiştim ben. Ne yapıyorsun falan dedi ya dedim Allah işte Üniversiteye kaydolacağım ama burslu bir yer lazım bana falan. O dedi ki Ankara bir Tarih Coğrafya Fakültesinde ordinas profesör Ekrem Akurgal var. O dedi yedek subaylıkta benim emrimdeydi dedi. o lise mezunu olduğu adam zaman yedek subay olunabiliyor mu? Benim burslu bir bölüm okuyor istiyorum maddi durumumuz dedim. Daim bir gelir para göndermeye müsait değil babamın. akış takdirde dedim yani ilahiyat fakültesine gideceğim falan dedim. Burs veriyordu. Hem de o zaman. Dedi çivi yazısı çözmek ister misiniz? Ben de dedim ucunda para varsa ucunda burs varsa her şeyi çözerim dedim yani katlanırım. Nitekim e dedi, bir bakayım dedi, İngilizceniz nasıplar diye. Oradan bir kitap çıkardı. Açtı, oku bakalım. Okuduk, tercüme et, ettim. netice Kelam, iyidir e, yani güzel. Tarih bilgidir. Ona da baktı. Mezopotamya nedir, al nedir, Şatyalı Arap nedir falan. Hemen birine bir telefon etti, yukarıdaki katlardan bir hocaya. Sizi dedi, burada bir delikanlı bekliyor. Adam geldi, heyecanlı böyle. Meğer yani 23 senedir o bölüme kimse gitmemiş. Bu Belki bunu başka yerden de okumuşsunuzdur. Hatta kapanmanın eşiğine gelmişler. Rektörlük yazı göndermiş. Siz lüks bir bölüm oldunuz. Şu kadar senedir hiçbir öğrenci olmadı. Hiçbir mecburiyetiniz de yok okula gelip gitmeye yani fakülteye. Çünkü o hoca olma, öğrenci olmayınca niye gelsin der ki değil mi? Adam geldi hemen heyecanla beni yukarı odasına çıkardı. Dekanın bulunduğu bölümden. Dekan Bey dedi, İngilizcenizi ve tarih bu iyi bulmuş. Bir de ben bakayım deyip. O da bir kitap verdi bana. Aç buradan bir sayfa beğen dedi. Okudum. Tercüme ettim. Bir iki kelime bilmediğim çıkmıştı. Onlar da o söyledi. Tarih bilgisinde o da aynı şeydi. Tamam dedi gayet iyi. Ben dedi bak dedi burada imzalıyorum. Ama tarih koymuyorum dedi. Belki dedi başka bir bölüme de gitmek isteyebilirsiniz. Eğer hiçbir yere dedi gidemezsiniz. Bunun üstüne dedi şu bugünkü tarihi koy. Ve dedi aşağıdaki öğrenci işlerine ver. Belki dedi yalnız öğrenci olabilirsiniz. Hiç aklımın köşesinden benim yalnız dört sene semeroloji bölümünde bir Müzik dersi alan piyano hani keman konca bilmem ne kontrabas öğrenen bir öğrenci gibi ders vereceğim aklıma gelmedi. Nitekim 10-15 gün geldim ben Deniz sonra gittim ve onun tarihini koydum öğrenci işlerine verdim kenarda dedi ki bu bölümde kimse yok dedi kadın. Allah olsa da olmasa da dedim ben artık. Bir tane kimse yok lafını bir daha de söylemedim Ben varım. Hocalara da sıkı söyledim. Hocam dedim bana burs vermezseniz ben burada bir saat bile durmam. Duramam zaten. Ankara'da nasıl duracaksınız? Otelde yurt yok hemen bilmem ne yok. Şimdi öğrencilere özellikle hanım öğrencilere Rusla yurtla yapılıyor. Daha iyi korunuyorlar değil mi? Bir de küçük apart şeyler yapıldı. Birer oda falan verilebiliyor bazı üniversitelerde falan. O zaman bunlar yok idi. Dolayısıyla böyle bir bursun alınmasında benim bu biraz İngilizcemde tarih bilgimde yardımcı oldu. Allah işte orada bana yardım etti. Ve ben tabii kaydımı yaptırdım. Biraz sonra da 250 lira burs vermeye başladılar. 250 lira iyi para. 30 lirasını yurda veriyoruz. 1 lira sabah kahvaltısı 150 kuruşdan 3 4 para şey olan tabak yemek yurtta yiyordu. Öğrencilere bugünkü gibi o zaman da yardım vardı. Hatta bize sinemaya falan gitmek için biraz para bile artıyordu yani o 250 liradan. 4 sene ben bunu aldım. Başarılı doğuldum. Hocalarla yeri geldi kavga da ettik. Neden oluyor biliyor musun kavga? 3-4 tane hoca bana de ders veriyor. Her birisi bu sizin yeni duymadığınız Sümerce bambaşka bir dil. Akad dili de Asur ve Babil lehçeleri olan yine ayrı bir dil. Dolayısıyla bir de Hidikçe okuyorsunuz. Ayrıca Almanca kursuna başlattılar beni. İngilizceniz iyi ama dediler. Bir de Almanca da öğren. Türkçe hiçbir kitap yoktur dediler. Dolayısıyla bütün bunları bu yaban dille, bu iki dil ana dil gibidir dedi Burs'ta. Bunları öğrenmeden dedi burada iyi bir ilim adamı olamazsınız. Hatta Burs almamda da şey için yardım eden hoca benim Alman kurslarımı da bir yerden para buldular. Beni bir sene oraya gönderdiler. Ondan sonra ben kendim gittim. İki, iki buçuk senede orada öğrendim Almancıyı. Dolayısıyla mezun olduk. Bir meselede bir derste hocanın biriyle takıştık. O oluyor Çünkü birisi bu şu değil mi? Bunun düzgün yolu bu diyorsun. Öteki bu böyle diyor. Öteki şöyle diyor. Üçü de birbirini tutmuyor. Bir gerçeğin nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Bir gün şöyle bir fiil vardı. Kaşado dediğimiz. Bu zapt etmek demek. Bir yere ele geçirmek. Ekşid, takşid, takşid, takşid, akşid, ekşid, ekşid, takşid. Ben zapt ettim, sen zapt ettin, o zapt etti diye getmesi lazım, değil mi? O zapt etti, sen zapt ettim, ben, siz zapt et, onlar zapt etti, siz zapt ettin, biz zapt ettik diye çekiliyor. Eskiden buna tasrif derlerdi. İngilizce'de conjugation diyorlar. Hocam niye bu böyle? deyince, hocam bir bozuldu bana. Dedi bu böyledir yani. Bunu bana niye soruyorsun yani? Yanında da güzel de bir tarih bölümünden kız vardı. Ondan da böyle bir ufak tefek şey oluşmuştu. Adam yeni ayrılmıştı karısından. Kız da hoca alırsa evlenecek yani. Bana öyle dedi. Güzel de bir kızdı ama böyle. Bu saçları vardı. Neticede onun yanında ben bunu söylediğim için hoca bozulmuş bana. Ertesi ders ben mi gittim? Bir cümle benim hayatımı değiştirdi. O da bak söyle. Şamaşşamvu şah Hazan la temar. Valinin susamını, şa, belediye reisinin susamını kabul etmeyeceksin diyor. Vali birine emir yazıyor. mı susam demek. Şah hazanlu, hazanlı da vali, e, belediye reisi demek. La tamar, kabul etmeyeceksin. Oradaki la'yı ben Arapların söylediği gibi gırtlaktan söylememişim. La diye böyle deve ıhtırır gibi söylemek lazımmış. Develeri öyle aşağıya böyle indirirler. Hıh hı, diye böyle... Gutural bir sestir o gelen gelir. Kızın yanında dedi, beni mahcup ettin bilmem ne dedi bana. Nereden öğreniyorsun bunları falan? Ben dedim sizden öğreniyorum. Siz dedim böyle diyorsunuz. Emin Bey böyle diyor. bir hoca, öbür türlü. Dört çeşit şey öğreniyorum ben. Bir kelimenin dedi, manası için. Bir de ayrıca üç dört tane değişik dil dedim. On iki tane dil oluyor. Eee! diye böyle bir bu Şimşek gibi elini kaldırdım öyle. Çap bilenden tuttum. Hocam dedim bak ben 22 yaşındayım. Eğer dedim ben bugün tokat yersem yarın 60 yaşına gelince insanlar benim üstümden dedim yürüyerek geçer. Elinize indirin bir kere. Eğer vurulmaya, vurursanız da ben de size karşılık veririm. Hadi dedi şimdi mazursunuz dedi. Defol git dedi falan bana. Arkama bir tekme atar gibi. Odasına gidiyorsunuz, çavaşça öğrenci yok. Neticede uzattım belki bu bölümü ama, e, işte o benim orada kalmama mani oldu, üniversitede asistan. İyi de olmuş, beni tabletlerin, malzemenin bor olduğu İstanbul Arkeoloji Müzelerine gönderirken de bu adam, orada kendi sınıf arkadaşı olan vaktiyle bir müdür mavi vardı, Osman Sümer diye, soyadını da Sümer almış. Ona bir mektup yazmış. Elime verdi. Ben de diyorum ki gider gitmez bana yardım eder. Oradaki müdür muhabiri falan müdür vekiliydi. Ne yazmış biliyor musun? Kanatları yoktur uçamaz. Şu iki sene geçmişti üstünden. Ne ben özür diledim ne o, o mevzu bir kere daha döndü. Biz devamlı gidip geliyoruz derslere tabii. Mecburlar bana ders vermiyor. Tek öğrenci de olsa para alıyorlar. Yoksa kapanacaktı bölüm. Onu da oraya gidip de oradaki kadınlarla tanışınca muazzesini Hatice Kızılay'la ben hocaları övüyorum. Ben şöyle onlardan istifade ettim. Dedi ki hakkında işte böyle yazmış. Al bak dedi sen eski yazı bilmediğin için dedi. Bunu okuyamazsın ama biz biliyoruz dediler. Adamın bana olan kinine 1987'de astroloji kongresi yaptık. O arada bile dinmemişti. Düşünebiliyor musun? Bir kini gibi. Genel müdür, işte bir davet ettiğimiz adamlar çocuklarını da getirmişlerdi. Onları biz Topkapı Müzesi'nde davet verdik. Ee, Çocuklu olanlara dedik ki, kusura bakmayın, bunlar ağlıyorlar, koşuyorlar, bilmem ne insanları rahatsız ediyorlar. Ya bunları durdurun, ya uyudu, ya gidin denildi. Genel müdür tabii buradan sıkıştırılmış aileler tarafından, o üniversitede hocaydı onların bir kısmı, bunu Veysel yaptı demiş. Benim ne yetkim var ki ben bir nihayet başsızmandım. O genel müdürdü. Yani hocam demişti vaktiyle de demiş bu adam böyle böyle yapmıştı diye kendi ben azı diye. <gülüyor> geçen 30 seneye rağmen unutmamış onu. Yani benim böyle bir öğrencilik hayatım oldu. Onman iyi ki de İstanbul akücümüzünesine gelmişim ben. Şu gördüğünüz kitap gibi okundular çok tablent. Okunak çeşitli vardı ki malzemem. 72 oranın ben şefi oldum. Emekli olacağım 2004 yaşına kadar da. Yalnız şefi olmakla kalmadım. Baş uzman da oldum. Yani doçentliğe eşit bir şeydi bu. O kadar bol malzeme vardı ki hani eşek olsa orada onları araştır bulur. Benim bugün geldiğim seviyeye gelebilirdi ama birçok insan gelemedi. Benim yanında bir bayan da vardı, editolog. İşte o onun ismi de birçok kitapta göründü möründü falan ama yabancılarla falan beraber çalıştılar. Şey ettiler. Ben de yabancılarla çalıştım. Yedi tane falan kitabı biz yabancılarla. Yabancılarla beraber yapma mecburiyetim. Biraz da bize bakanlık yaptı. Şimdi alan yayınlanmamış şeyi ver, vermiyoruz biz malzemeyi. Şimdi yabancılar da diplomat bunlar birbirlerine. Yardımcı oluyorlar. Ankara'dan bir telefon müsteşardan. İşte şuradan tabletleri verin. Efendim kanunla bunlar verilemez. Siz verin diyor. Karışmayın. Yoksa dedi kendinizi mazul bilin. Mazul demek azil. Gönderilecek bir yere. O zaman beraber yapmak mecburiyet oluyordu. Biraz da bizim işimde kolaylık oluyordu. Onlar genelde İngiliz falan olduğu için İngilizcesini yazıyorlardı. İşte bakıyorduk beraber falan. Ondan dolayı ben hiç kimseye de bir yardımına ihtiyacım olmadı bugüne kadar. El anda yazıp çizen bir insanım. Bu dilleri de gayet iyi de öğrendim. Çünkü her ne kadar hoca beni asistanı almak bir kariyer yaptırmak istemediysa de yani Allah'a şükür bugün master bile olmayan bir adam olarak dünyaca tanınmış bir adam haline geldim. Hala emekli olup 20 seneye yakın olmasına rağmen işte sizler gibi insanlar her gün benim kapımı çalıp benden bilgi istiyorlar. E bu bilgi de bende var. Ne çıkarıp getirirsen ben okurum. Samimi söylüyorum ben. Bunu ispat ettim. Türkiye'de nerede ne çıktıysa ben yayınladım. Adana müzesindekileri ben yaza, yayınladım. Kahramanmaraş'ın Antakya müzesinde sislerler vardı. Efendim Harran'dan çıkan kerpiçler vardı. Böyle şeyle tuğla. Onların üstünde kralın işte şeysi vardı. Baskı. İstampası vardı falan. Ondan sonra Ödemiş Müzesi'nden, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden 60'dan fazla makale yazdım. Satberk Hanım Müzesi işte burada. Bak kitabı. İşte şu. Adamlar kimseyi bulamadılar. Geldi bana yalvarlar Sen yayınlar mısın diye. 500 milyonla paralarını aldım bunun ama 500 milyon sıfırlar atılmadan evvelki paraydı. Neydi? 500 lira para kalıyordu. 3-4 senede de bunu yayınladım. Hem İngilizcesi benimdir onun, hem Türkçesi benimdir. Benim bu kitabı da İngilizce Türkçe'de, bunun da İngilizcesi benimdir. Ama şunu, Finlandiyeliler yazdı. Bütün bilgisini ben verdim yalnız tercümesiyle birlikte. Bazı şeyler ben gerçek söylüyorum. Yani kendi başımada rahatça yazabilen bir insan durumundayım ben İngilizceyim. Ee, Almanca da hanımın da biraz yardım olsa onu da yaparız da. Almanca o kadar geçerli bir dil değil. Almanlar her ne kadar Almanca'yı Fransızların önüne geçirdiklerini düşünüyorlarsa da Fransızca hala diplomatik dilde, müzikte şurada burada biliyorsunuz hala geçerli bir dil. Dolayısıyla da şeylere baktığımız zaman televizyonlarında kaç tane kanallar var adamların ya. Hiç kimse de olmayan yani ben Fransızları pek şey etmezdim yani takdir etmezdim adamlar. Karavel bilmem o üç buçuk saati Amerika'ya giden uçakları falan hep onlar yaptılar. Bunlar benim babamın oğlu değil ama var bir şey var yani bir kültür var. Almanlar da gayet güzel şeyler yapıyorlar. İngilizler de yapıyorlar. Biz de başladık Allah'ın izniyle inşallah kendi füzelerimizi bir de ha. yapmaya başladık. Bunları aya da gönderiyoruz. Mem uydulara da gönderiyoruz. Kendi malzememiz bol. Nereden nereye geliyorum ben? Dağdan tepeden. Şimdi bu hususta kimse yok. En büyük benim şikayetim pirimin sonunda öyle bitirdim zaten. Kendimizin çalışmalarını yapabileceğimiz personelin yetişmesi en iyisi. Günümüzde hiç öğrencileriniz ya da bu, bugün bu iş sürdüğü... Öğrenci olmak şöyle dursun. Ben kendim işte imtiyazlı bir duruma bir tesadüf ki olarak geldim. Birkaç öğrenci olmuş olsaydı belki bu kadar yetişemezdim. Çünkü şimdi üç 3 kişisiniz. Siz benimle konuşuyorsunuz. Ben mecburen size cevap veriyorum. 40 kişi olmuş olsanız Hiçbirinize cevap veremem. Bir tanenize verebilirim. Kocalı da kırkta bir size yardımcı olurdu. Şimdi bütün mesaisini o bana veriyordu. Ben de bana verilen ödevleri muntazama yapmak durumundaydım. Yapmazsanız adamlar kızıyorlardı. gidiyorlardı. şunu hazırla gel. Ben hiçbir gece dört sene çalışmadım. Gündüz kütüphanenin anahtarını verdiler bana. O iyilikleri yaptılar. Kütüphaneden istifade ediyordum. Benim e, İngilizce bilmem, Almanca'yı da iyi kötü o zaman bugünkü gibi değildi tabii Almancam. Gittikçe de öğrenmeye falan başlayınca İngilizce yardımıyla Fransızca, İtalyanca kitapları da falan şey yapıyordum. Biraz anlıyordum başlıklarını, resim altlarını falan. Neticede yabancı dil olmadan bu sahalarda tanınmış olmak, meşhur olmak ne bileyim bir bildiri sunma imkanı bugün de yok. Sümeroloji bölümünden yetiştirilmiş ya da mezun edilmiş. Benden sonra belki 200'e yakın insan oldu. Ama bunların hiçbirisi fakültede kalanlar hariç Ankara'da 4-5 tane şu anda Sümerolog profesör var. Şimdi bizim meşhur bayanımız benden başka Sümeroloji yok diye Nasıl yok canım? Koskoca adamlar var orada kürsüde. Ha biliyor veya az biliyor bildikleri bir şey var onların da. Bunlar da Kültepe tabletlerini, ben Kültepe tabletleri yayın heyetini kurdum. Ondan Ankara'da her birisi birer ikişer kitap yayınladılar. Benim pek vaktim olmuyor. Onlara gidip otellerde sürünmeyi ben göze almıyorum. İşte gördünüz, benim de hayli 15-20 tane kitabım var. İki tane de onlardan yaptım gene de. 60 tane de makale yazdım Ankara'da. İstanbul'da tabletlerin oturan adam. Türkiye'de ne varsa onları da yayınladık. Bursa tabletlerinde de yayınladık. Yani daha aklıma gelmiyor söyleyeceğim şeyler. Ee, bu malzeme bizde çok. Eğer buna gönül verenler çıkarsa, bundan çok iyi istikbal var. Dışarısı, hiç kendine bir şey yapmamış olsan bile, o tabletleri beraber çalışmak buna Bursa verirler, çağırırlar oraya. Nihatçı olmasa onların dillerini Almanca öğrenirsiniz, İngilizce öğrenirsiniz. Ben kime söylediysem 2.500-3.000 euro para vereceklerdi bir bayana. Gitmedi. Gitmiyor. Yabancı dili öğrenmek zor geliyor. Almanya'da 3 yani sene kalacaktı. Gayet Almanca öğrenirdi. Ayrıca onlar bizim bir senede okuduğumuzu bir ders okuyorlar. Dışarıdaki... Adamlar bizden daha bu bakımdan ileri. Sonra adamlar birini alıyorlar. Onu yetiştirip kendi yerlerine koyuyorlar. Mesela bir bölümde 5-6 kişi oluyor değil mi? İkisi garanti orada asistan kalacaktır. E biz de bölümü ben tek olabildim ama benden sonra 4 oldu, 5 oldu, 10 oldu. Şimdi zannederim 30-35 öğrenciler vardır her 4 sınıfta. E bunlardan bir tane sivrilen olmadı. Bu kadar bol malzememiz var. Biz Türkiye'de buradan yüklersek arkeologlarımız çok. 250'ye yakın kazı yapılıyor. Yabancılar da 150'ye yakın kazı yapıyor Türkiye'de. Paraları var adamın, geliyor yapıyorlar. E tablet, kültür veren, bilgi veren bir malzeme. Tablet niye önemli? Tabletin içinde bulunduğu yerin ismi yazılabiliyor. Kralın ismi yazılıyor. Devletin ismi yazılıyor. Bir anlaşma ise bu. Yeni bir devlet ortaya çıktığını da görebiliyorsunuz. Değil mi? Yani Demek istediğim malzememiz en bol sahalardan biri. Maalesef en zayıf durumda şu anda. Şimdi bizim en zengin tarafımız tablet yönünden. Bu tablet dediğim şey... Yani kilden yapılmış. Yazma malzemesi olarak belirli bir kıvama getirilmiş olan kil, yani böyle bu, bunlarla bastırdığınız zaman orada iz bırakıyor. bir Küney form dedikleri şey zaten çiviye benzediği için buna çivi yazısı denmiş. <Gülüyor> Eskiden de buna hattı muhi demişler. Muh, çivi demektir. Siz gençler bilmiyorum o kelimeyi biliyor musunuz? Dolayısıyla oradan kalan şeyle Almanlar da buna Kail Şerif diyorlar. Sümerler de Sümerler diyoruz. Fransızlar da form diyorlar. Yani aşağı yukarı hep aynı. Almanca sahariç. E bu dille yazılmış o kadar çok şey var ki işte şurada bakın Mezapatamiya mitolojisi diyor. Bu kitap Jane Bottore Bottore Botero ve Samuel Noah Kremer'in orijinalini yazdığı Türkiye İş Bankası'ndan birisi çevirmiş. Tabii çeviren sahadan olmadığı için biraz pek uygun düşmüyor. Yani ben bakıyorum oradayım. Bütün Sümerlilerin yapmış oldukları edebi ürünler var. Destanlar var, şiirler var. Aklınıza ne gelirse her türlü şey. Nulk tufanından tutun da Gılgamış Hatta ben takip ettiğimizin bilmiyorum. 20 tane yazı almıştım bu Mezopotamya tıbbı diye bu cep telefonuyla. 20 tane yazı, her birisi dört beş ekranlık yani bunun dört beş tanesi doluyordu. Okuyan okumuş friend galiba adam. Ee, orada bütün bunlar da var. Orada insanları pandemiyi ilk yapanlar da Sümerler zaman da tanrılar. İnsanlara kızıyorlar. Yeryüzünde insanlar o kadar çoğalmış ki... Hani zaman zaman gazetelerde okursunuz. iki aile gürültü yüzünden bazen ellerini kana boyuyorlar biliyorsunuz. Susmuyor. Sana ne diyor. İstediğim gibi ben eğlenirim evimde bilmem ne deyince adam bir de, tak tut birbirine uğruyorlar. Bu hala da apartmanlarda büyük bir problemdir. Nişan, eğlence gibi nadir olan günler dışında da millet bazen çok büyük gürültüler yapabiliyor. Benim tepemde adam böyle bir şey şey yapıyor. Çivimi kesiyor. Ne oluyor bilmiyorum yani. Adama kaç kere söyledik. Aşağıya gitmemesi lazım sesim diye. Geliyor. Telefon gibi aynı. Eskiden bu gürültüden tanrıdan çok rahatsız olmuş. Şimdi Tümer tanrılarından birkaçından bahsedeyim ben size. Gök tanrısı Anu var. <gülüyor> Anum. Bunun numarası 60 Sümerlerin hayat amacı heksagesimal dediğimiz 6 <gülüyor> pardon ve onun katları olan sayılarla. Mesela 150'yi nasıl yazıyor biliyor musun? 2 tane 60, 3 tane 10. Biz böyle yazıyoruz. 5 yazıyor, 0 yazıyoruz değil mi? Böyle bir sistem dolayısıyla en büyük tanrının numarası 60 gök tanrısı, onun oğlu Enlil yerli gök arasında. Onun numarası elli. Elli kelimesi. Bu elli'den gelmiş olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Tanrı numarasıyla tanılıyor. Dolayısıyla Anuma da Anu demişler gök Tanrı ama sema diye geçiyor. Bugün Bu kelimeyi Sümerler, nakatlardan gelen bu kelimeyi sema diye kullanıyoruz. Siz gençler kullanmıyorsunuz. Gök diyorsunuz siz mesela değil mi? Hava diyorsunuz falan. Hava Tanrısı 50. Ondan sonra Eya var, Eya. Eya, Sümeryası, şey, Akaçası, Enki, yer tanrısı demek. İnsanları, yaratan suları, dağları, tepeleri, denizleri bir ninhursak denen bir tanrı şeyle birlikte. O bayan, dağların sahibesi demek manası. Ondan sonra Ay tanrısı geliyor. Onun numarası 40, Ay tanrısının numarası 30. Halbuki güneş tanrısının numarası 20. Normalde güneş ayın kaç misli büyüktür değil mi? Bugünkü gökyüzünde görüyorsun. Güneşe bakamazsınız bile. İşte o enlilin oğlu olması nedeniyle bu sini güneş tanrısının önüne geçirmişler. Hristiyanlıkta da bu tanrıyı İsa'nın geçmiş olduğu düşüncesi vardır. Yani kutsal kan, kutsal ruh, kutsal bilmem ne. Şimdi Almanya'da da zaman zaman biz bulunduk. Kayınvalide bunlar biraz dindardı. yemek yemeden evvel elleri tutuşup işte, işte kutsal İsa hoş geldin bize verdin bu yemekleri için gel beraber yiyelim Amen diyorlardı. Bunu demeden yemeye başlamıyorlardı ama hiçbir zaman gençler şimdi onu şey yapmıyorlar. Yani Allah'ın Tanrının önüne geçiyor. İncil'e, Tevrat'a falan baktığınız zaman daima uzara şeyfer, bizim çobanımız uzara şey olarak geçiyor. yani. Allah'dan ın, Allah istenen ondan iliyor. Bu evladın babayı geçmesi ya da boynuzun kulağı geçmesi edebi motifi olarak Sümerler'den bize gelmiş. Sonra 20 Şamaş'ın numarası 15'te iştar. Bütün insanları yeryüzünde var olan insan neslini doğurduğu ve savaş veya harp tanrıçası aynı zamanda baştanrı Anu'nun kızı. şımarık bir kız birazdan. Bir de fırtına tanrısı var. O da teşub ya da adat. Onun numarası da on. İşte bunun gibi Tümaylılar her türlü şeyin bir tanrısı olduğunu düşünmüşler. Ve bunların da Ölümsüz olduğunu düşünmüşler. Çünkü güneşi gökyüzünde koyuyor. Hava tanrısı hava olmadan yağmur yağmayacak, sıcaklık, soğukluk olmayacak, iklim değişiklikleri olmayacak değil mi? Göğü de yedi katlı olarak düşünmüşler. Biz de hala düşünürüz bunları. Ay tanrısı da güneşten aldığı enerjiyle akşamları bizi iyi kötü yolumuzu bulacak kadar aydınlatır. İnsanların bütün o İnanma dediğimiz iştar ya da sumercisi tanrıçada da dair fazla bir realitemiz yok ama mesela fırtına tanrısı olan Adat veya Teşüp Anadolu'da hemen hemen her şehirde var. Hititler zamanında. Çünkü Anadolu çok soğuk ya. Çok soğuk olunca hangi tanrıya yalvaracaksınız? Teşüpten. Aman bizi öldürme. Bizi ısıt, bizi sıcak tut. E bize yardım et filan gibi insanlar bu tanrıları devamlı memnun etmeye çalışmışlar onlara adaklar sunmuşlar hatta bu pandemi olduğu zaman Hititler zamanında muşli iki Hitit krallarından iki defa duası var Skiden de varmış yani bunlar tifüs kolera ve veba maalesef varmış bu bizim başımıza gelen Covid virüsü kaç bin sene sonra bakın hala çaresini bulamadılar. Bütün dünyayı sardı. İşte birazcık azalmaya da başladı. Herhalde siz de takip ediyorsunuzdur. Ölme sayısı 160-170 civarına falan geldi. 254'lerden 260'lardan falan. <gülüyor> İnşallah azalacak o. Ama o zaman da bu hastalık varmış. Mısır'a bir sefer düzenliyor Moşule'ye. Oradan da Filistin'den gelirken yolda harp esirlerini alıp getiriyorlar Anadolu'ya. Hititler Anadolu'da oturuyor biliyorsunuz. Oradaki adamlarda şey varmış. tifüs varmış. Veba varmış. Vebadan Hitit halkı da nasibine almış. Hatta kral kendisi Kral naibi dediğimiz yani tahta geçecek olan aday prens de ölmüş yani.